YKS'de sıfır çeken öğrencilerin sayısı açıklandı. İzlerken sakin olun. Hep deriz, gençlerimiz, geleceğimiz. İşte o gençlere nasıl bir eğitim veriyoruz ki? Sınavlarda on binlerce sıfır çeken var. YKS'nin bu yılki oturumlarına ilişkin değerlendirme raporu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu sonuçlar başka bir ülkede olsa yer yerinden oynar. Başlayalım. TYT oturumuna 2 milyon 296 bin öğrenci katıldı. Barajı geçemeyenlerin sayısı 512.000 0 çekenlerin sayısı 38.467 150 puan alamadıkları için ilk barajı geçemeyenlerin sayısı 512.039 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday sayısı 0 119 soruyu doğru cevaplayan aday sayısı 4 Türkçe testindeki 40 sorunun tamamını doğru cevaplayan 34 aday bulunuyor Adayların 4.050'si testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Sosyal bilimler testinde 20 sorunun tamamını 1742 aday doğru cevapladı. 37.432 aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Temel matematik testinde bulunan 40 sorunun tamamını 2.196 aday doğru yanıtladı. 399.271 adaysa hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Fen bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını 1315 aday doğru cevapladı. 553.129 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. İşte tablo bu. Sınav sistemi aslında tamamıyla eleştirilebilir. Kaldırılması, düzenlenmesi tartışılabilir. Ama var olan sistemde bu kadar sıfır çeken öğrenci normal mi? Bu kadar sıfır çeken öğrenci varken eğitim sisteminin sağlıklı olduğundan söz etmek mümkün mü?